Merhabalar bu videoda 15 Kasım gününden bahsedeceğim sizlere. Kasım başlangıcından beridir hatta Ekim sonundan beridir. Zorlayıcı bir e, süreç deneyimliyoruz. Ancak 10 Kasım sonrası enerjiler ufak da olsa yumuşamaya başlamıştı. E, ve 12 Kasım'la beraber tam anlamıyla bu sürecin içerisine dahil olduk. E, Her ne kadar tutulmaların etkileri devam ediyor olmuş olsa dahi. 15 Kasım gününden e, önceki videolarda bahsettim. E, birden fazla görünüm olduğundan bahsettim ve fırsat olursa bugüne dair Ayrıca bir video çekmek istediğimden bahsettim. Diğer videoların arasında kaynamış olabilir. Ee, belki bu videoyla ilk defa karşılaşacak olanlar olabilir. O yüzden biraz daha kapsamlı bir şekilde bu videoda kısaca sizlere 15 Kasım gününü aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel şeyler duymaya ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Zira ee, benim de aynı şekilde. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz, abone olarak desteklerinizi sağlayabilirsiniz. Yine alma verme dengesini sağlamak adına videoyu beğenir, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Yine aşağıdaki linkten Telegram grubumuza katılabilir ve beni Instagram hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Evet, 15 Kasım gününe geldiğimizde arkadaşlar, 14 Kasım günü itibariyle Ayın Aslan Burcu'nda ilerleyişine şahitlik ediyoruz. Ee, bu süreçte özellikle 14-15 Kasım tarihlerinde Ay Aslan Burcu'nda ilerler, ilerlerken tabii ki e, tutulma bandını da tetikleyecektir. Orada bir kriz durumu da e, söz konusu olacaktır. Özellikle e, Boğa Burcu'nda meydana gelen Ay tutulmasıyla e, tetiklenen hatta tekrar bir dokunuş olacak ve Satürn-Uranüs karesi Ay'ın Aslan Burcu'ndaki ilerleyişiyle beraber tetiklenme yaşatacak bizlere 15 Kasım günü her ne kadar çok pozitif etkileşimler olsa da duygusal anlamda yine o günü tekrar yaşayabiliriz. Bu döngüden hangi sonucu çıkarmamız gerektiği noktasında tabii ki biraz duygusal gergitler yaşayabiliriz. Ama yine de netice itibariyle kendimizi bu süreçte merkeze alarak daha kolay bir şekilde süreci atlatmamız mümkün olacak. 15 Kasım tarihinde ise sabah saatlerinde Merkür-Plüto arasında güzel bir görünüm var. 26 derece Akrep ve 26 derece Oğlak burcunda meydana gelecek bu görünüm. Özellikle haritalarınızda 20 ila 28 derece arasında Akrep burcunda gezegenleriniz varsa hem Neptünden hem Jüpiterden hem de Pluto'dan çok güzel destekler alacak bu süreçte 15 Kasım tarihinde. Tabii ki 15 Kasım olarak bahsediyorum ama artı eksi iki gün boyunca da etkilidir bu görünümler. Yani 12 Kasım'da başlayan görünüm de hali hazırda tesirini sürdürmekte. Ha keza 19 Kasım'daki yaşanacak olan etkileşiminde ufak ufak sinyalleri verilmekte ama tam görünümün meydana geldiği gün Oldukça önemli. 12 Kasım'dan sonra zaten enerjiler yumuşamaya başlamıştı. ve 15 Kasım'da da çok güzel açılar var. Ama aynı burçlarda yine hemen hemen aynı derecelerde etkin olacağı için her birimizde çalışmayacaktır. Yani her birimizde eşit şekilde çalışmayacaktır arkadaşlar. O yüzden özellikle bu derecelere bakmaya çalışın. Bilhassa toprak ve su gruplarının 20 ile 30 derecesi arasında gezegen dizilimleri bulunanlar o gezegenin kimyasına uygun veya o ev yerleşimine uygun şanslar ve fırsatlar ile karşı karşıya kalabilirler. 15 Kasım sabah saatlerinde meydana gelen Merkür ve Pürüt arasındaki bu etkileşime baktığımız zaman özellikle bizi güçlendirecek ve toparlayacak bir takım haberler alabileceğimizi yakın çevremizle alakalı bazı destekler görebileceğimizi, belki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız veya etrafımızdaki insanlarla alakalı güçlü bağların sağlanabileceğini söyleyebiliriz. Bununla beraber hayatımızda yeni gelişen durum, yeni gündem her neyse bir şekilde ona entegre olabilmek, adapte olabilmek adına da aslında pozitif bir yerleşimdir. Ee, özellikle tutulma hattından sonra yaşanan değişimleri değerlendirmek, bir durum değerlendirmesi yapmak, buna ilişkin yeni e, plan ve programları hayata geçirmek adına da aktif çalışacaktır. Ee, özellikle burada çevresel bir kriz yaşandıysa, e, bunların çözüme kavuşması adına da aslında çözüm yollarının yavaş yavaş e, zihne gelmeye başlayacağı farklı alternatiflerin Keşfedileceği bir süreçten bahsediyoruz. Bu dönemde özellikle karşımıza çıkan bilgiler, bizimle konuşmak isteyenler, bizimle etkileşime girmek isteyenler gerçekten ufuk açabilir. Hiç ummadığımız bir alternatif çözüm yolunu sunabilir. Teknice açık olmalıyız. Görüşmeleri açık olmalıyız. Böylelikle o hayatımızda yaşamış olduğumuz kriz veya çözümleyemediğimiz meseleyi çözmek adına hiç ummadığımız bir takım destekleri de hayatımızda görmeye başlayacağız. Aynı zamanda parlak fikirler için, yine hayatımıza dair önemli kararlar için, bu kararlar adına bir takım adımlar atmak için yine oldukça keyifli bir açı. Tabii biraz da bizim çabamız ve biraz da bizim karşımıza gelen tekliflere veya görüşmelere açıklığımızla doğru orantılı bir açıdan bahsediyoruz. Yine eş zamanlı olarak Güneş ve Neptün arasında bir üçgen açı oluşacak. 22 derece akrep ve 22 derece balık burcunda meydana gelecek bu üçgen açı. Burada tabi Güneş ve Neptün arasında ve akrep ve balık aksında meydana gelen bu görünüm özellikle empati duygumuzun had safhaya çıkacağı, duyarlılığımızın hat safhaya çıkacağı bir görünüm arkadaşlar. Bu dönemde özellikle karşılıksız yardımlarda bulunmak, e, zayıf ve güç durumda olanları desteklemek gerçekten bu enerjileri çok daha e, tap noktaya getirecektir. Çok daha pozitif bir şekilde çalıştıracaktır. E, yine spiritüel ve mistik anlamda bir takım bilgiler, akış, e, bu noktada bilhassa hayallerimize ulaşmak için veya ilahi yolculuğumuz için hangi kanallardan ilerlemeliyiz, hangi yolu seçmeliyiz veya bununla alakalı bir mesaj bekliyorsak, belki rüyalar yoluyla, belki de yorumlarımızda. E, Karşımıza çıkan kişiler aracılığıyla bize bir takım ilhamların da geleceğini söyleyebiliriz. Yine sanatsal faaliyetler açısından oldukça keyifli bir yerleşimdir. Yaratıcı projeler için oldukça keyifli bir yerleşimdir. Yani bir tasarım yapmayı planlıyorsanız, aklınıza bir konuda bir türlü yaratıcı ve orijinal bir fikir gelmiyorsa yine bugünü değerlendirebilirsiniz. Biraz daha derinliğin, bütünlüğün hissiyatının artacağı bir süreçtir aynı zamanda. Hayallerimiz, hedeflerimiz noktasında... Ee, özellikle e, bazı hedefler belirlemek, hayallerimize ulaşmak noktasında bilhassa gerçekçi ve realist e, hedefler belirlemek adına da çalışır. Yani güneş biraz daha Rasyonel e, kimliğimizdir. Neptün hayallerimizdir. Bazen bulanık ve bizi olmadık e, durumların peşinden sürükleyebilen bir gezegendir. Bu ikisinin birbirleriyle olan etkileşimi aslında bir dengeyi ahengi de sağlamakta. Yani evet bir hayalim var. Bunun için kimden destek alabilirim? Bununla alakalı ilk adımı nasıl atabilirim? Veya bu hayalimi gerçek dünyaya nasıl en rasyonel şekilde entegre edebilirim? Gibi bir e, yaklaşımı da destekleyecektir bu görünüm. Yine ego ile alakalı özellikle e, egoyu doğru çalıştırabilmek, sağlıklı ego e, çalıştırabilmek gibi etkileşimler içinde oldukça uygun. E, manevi enerjilerin çok yoğunlaşacağı bir etkileşim. Yani kendi kimliğimizi, hedeflerimizi ve varlığımızı kabul etmek e, bandında özellikle gerçekten manevi dayanağımız nedir bununla alakalı da e, farkındalık oluşturacaktır. Grup projeleri, yardım projeleri adına da oldukça faydalı bir yerleşimdir. Bununla beraber biraz daha mistik, okült konularda da yine akrep ve balık temasını düşünecek olursak enerjinin çok daha yoğun olduğu bir gün olduğunu söyleyebilirim. Bu doğalarımızın çok daha önemli olacağı, ağzımızdan çıkan cümlelerin çok daha önemli olacağı, bilhassa geleceğe ve hayallerimize yönelik. Bunlara dair inançlarımızın çok daha etkin bir şekilde çalışacağı bir gün yine 15 Kasım günü. Özellikle mevcut ilişkilerde daha derin bağ hissetmek, daha büyük ruhsal bağlantıları hayatımıza çekmek veya aradaki o bağlantının temelinde yatan enerjiyi keşfedebilmek adına da pozitif bir etkileşimden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani yeni ilişkiler veya yeni birliktelikler veya yeni teklifler varsa aslında bunun temelinde gerçekten bizi oraya bağlayan o ilişkiye veya o işe bağlayan manevi bir altyapının da olması gerektiğini gösteriyor. Yani bu tarihlerde bu arayış hat safhaya çıkacaktır. Yani bir şey için mücadele ediyorsak, bir ilişkiye başlıyorsak bunun bizi öncelikle ruhsal anlamda tatmin etmesi gerekiyor. Bilhassa bu haftanın genel teması bu şekilde ilerliyor. Öğle saatlerinde ise Venüs ve Jüpiter arasında bir üçgen açı oluşacak arkadaşlar. Venüs, Jüpiter üçgeni de 28 derece akrep ve 28 derece balık burcunda. Biliyorsunuz kısa bir süre önce Koç burcundaki Jüpiter balık burcuna gerilemişti. Burada özellikle bahar aylarındaki temalara bir vurgu olacağından bahsetmiştim. Geçmiş videolarda. bahar aylarında Jüpiter henüz Koç burcuna geçmeden önce yaşanan deneyimlere benzer tetiklemeler yaşanabilir demiştim. Yine bugün de aslında o tarihleri atıfta bulunuyor olabilir. Tabii ki aynı konular, aynı kişiler, aynı gündemler olması gerekmiyor. O anki düşünce yapımız, o an gelmiş olduğumuz noktaya benzer bir noktada bulunuyor olabiliriz. Biliyorsunuz hem Venüs hem de Jüpiter bizim iyicil. E, gezegenler olarak kabul etmiş olduğumuz gezegenler ve bunların arasındaki bu pozitif açıda tabii ki duble etki yaratacak. Özellikle sevgi, şefkat, merhamet bununla beraber yine empati enerjisinin çok yoğunlaşacağı. Yani burada özellikle bu dönemdeki ilişkilerde çok daha yoğun duygusal enerjilerin hakim olacağını, çok daha derin ruhsal bağlantıların merhametin, şefkatin daha etkin bir şekilde çalışacağını söyleyebilmek mümkün. Hem de akrep ve balık temalarıyla da ilgili düşünecek olursak bu enerjilere oldukça uygun etkileşimler var. Her ne kadar Venüs akrep burcunda zararlı konumda olsa da derinlik arayışı hat safhada olacak arkadaşlar. Yani zaten Venüs akrep çok daha derin, çok daha tutkulu ilişkilerin yerleşimiydi. Bu enerji hat safhaya çıkacaktır bu süreç itibariyle. Özellikle yine yardımlaşmak, yine kolektife hizmet adına çok verimli süreçler. Gerçekten imkanı olanların bu süreçleri değerlendirmesi lazım. En azından sokak hayvanları için ufak bir su veya mama yardımı veya bir çocuğun başını okşamak, birine gerçekten karşılıksız bir şey sunmak, ee, oldukça önemli arkadaşlar bu hafta yine e, başkalarını desteklemek adına e, gireceğimiz çabalar dualarımız e, şu anki içinde bulunmuş olduğumuz durumun dayanağı olan o manevi e, ilke Her neyse bununla alakalı Aslında farkındalıklarda oluşmaya başlayacaktır e, biraz daha Venüs Jüpiter etkileşimi e, hayatın keyifli yönlerini Yaşamak, Tatmak adına da çalışır. Yani biraz daha güzel bir yemek yemek, arkadaşlarla hoş sohbetler etmek. Belki kendiniz için bir takım alışverişler yapmak veya aşkı daha yoğun bir şekilde yaşama isteği. Veya biraz daha keyifli bir an yaşama isteği de ön plana çıkacaktır arkadaşlar bu etkileşimle beraber. Genel hatlarıyla aslında hoşgörü bir çeşit kabullenme ve sevgi enerjisini aktive edecek Venüs-Jüpiter arasındaki bu transit. Özellikle aşkla alakalı tabi bu süreçte tanıştığınız insanların aranızdaki ruhsal bağlantı açısından ve farkı olabilir gibi gözüküyor. Daha uyumlu ilişkiler yaşanabilir veya ilişkilerde ahenk ve uyum tekrar yakalanabilir bu etkileşimle beraber. Ee, sıkıntılı ilişkileri onarmak adına, yeni bir ilişkiye başlamak adına e, oldukça aktif bir şekilde çalışır. Yine e, arkadaşlarla vakit geçirmek, e, kalabalıklarda e, bir şekilde bir misyonla bulunmak, sosyalleşmek adına da oldukça güzel bir e, destek var. E, biraz daha işte eğlenceli faaliyetler, e, ne bileyim... Parklar, bahçeler veya işte konser alanları gibi alanlarda kendimizi mutlu edebileceğimiz, bize iyi gelen şeyleri yapmaya yönelebileceğimiz bir gün olabilir arkadaşlar. Ee, burada e, mali konularda da pozitif etkileşimler yaşayabilir birçok arkadaş. Hediyeleşmek, birbirine güzel sözler söylemek, iltifatlarda bulunmak. Yani aslında biraz böyle 15 Kasım günü hatta bu hafta genel itibariyle böyle karşılıklı iyilik enerjisinin artık aktif olmaya başlayacağı yaşadığımız o kaotik süreçten sonra her şeyin boş olduğunu, sevginin tek gerçek olduğunu fark etmeye başlayacağımız bir hafta gibi gözüküyor arkadaşlar. Karşılıksız sevmek, kolektife hizmet etmek, ihtiyacı olanların yanında olmak, güzel niyetlerde bulunmak, güzel temennilerde bulunmak kadar. Oldukça e, pozitif yerleşimler. Tabii e, burada bu enerjinin e, 8 ve 12. ev bandı akrep ve balık bandında yaşandığını düşünecek olursak somut anlamda çok büyük şanslar e, göremeyebiliriz. Ama e, ruhumuzda aslında bir onarım ve iyileşme sürecini yaşadığımızı e, bilmekte... E, fayda var diye düşünüyorum. E, çünkü bu alan biraz daha aslında bizim kolektif bilinçle olan e, bağlantımızı gösteren bir alandır. Demek ki içten gelen bir onarım e, yavaş yavaş hissedilir olmaya başlayacak. Ve e, sonrasında zaten e, somut dünyada da karşılık bulacaktır. Tabii birçok kişi açısından somut ve e, reel dünyada da karşılık e, yakalanabilir. E, burada haritalar tabii ki farklılık arz ediyor. Evet arkadaşlar bugüne dair e, aktarmak istediklerim bunlar. Umarım çok güzel şeyler olur. Uzun zamandır e, herkesin büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu biliyorum. Lütfen hayatında güzellikler, güzel haberler, mucizeler olanlar yorumlarda benimle paylaşsınlar. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram @opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşça kalın.